biraz ama maalesef. Sümeyra değil mi? Evet, Sümeyra. Evet. Bundan sonra mütemadiyen katılırsınız inşallah. Evet. Daha da verimli olur en azından. Evet. Ekranda şu an paylaşım yapmış mıyım? Görüyor musunuz? Evet, çocuğum. Evet, evet. evet. Slaytı görüyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bu hafta Endülüs'te felsefe, İbn-i ve İbn-i konusunu işleyeceğiz. Zamanımız yettiği kadar bir saatlik bir süremiz var. Hatta 10 dakikası gitti. 22.30'da kapatmamız gerekecek. O yüzden şöyle slide'dan beraberce bakalım istiyorum. Şimdi bir tane, yan yana iki tane harita var görüyorsunuz. O haritalardan bir tanesi Endülüs haritası. Diğeri de şu anki İspanya haritası. Aynı yer aslında değil mi Endülüs? 8. yüzyılda Müslüman coğrafyası haline geliyor. Hemen şu Kuzey Afrika'yı görüyorsunuz. Fas'ın Fas ucundan, Cebeli Tarık Boğazı'ndan Müslümanlar Tarık Bin Ziyad komutasında 711 yılında giriyorlar arkadaşlar. Bu İspanya topraklarına ee, ve orayı fethetmeye başlıyorlar. 712'de tamamen bütün bu gördüğünüz o kırmızı bölgeyi fethetmiş oluyorlar. Ee, Müslüman coğrafyası haline geliyor. Endülüs dediğimizde anlamamız gereken şey Müslüman e, İspanyası şeklinde bir e, anlamı e, ifade ediyor. E, anda, ne diyelim Andalusius şeklinde bir ifadesi var. Ve... E, Orada kalan vandallarla alakalı herhalde vandalların ülkesi anlamında önce Vandalisius, sonra andalisyus şeklinde, sonra da Endülüs şeklinde bir e, telaffuz biçimiyle e, günümüze ulaşmış durumda. Şimdi oradaki şehirlere şöyle bakmanızı istiyorum. Aslında şu anki İspanya şehirlerinin de isimleri çok benzer. E, mesela Granada, şu anda İspanya'da Granada var. Eskiden Endülüs'te Granada bilinen yer. İşte Malaga e, Maleka olarak bilinen yer. E, İşbiliye Sevilla olarak bilinen yer. E, mesela yukarıda daha kuzeyde e, Zaragoza, eskiden Sarakusa, Sarakusta olarak biliniyor. E, İbni Bağdce'nin memleketli orası. Yine e, Toledo, işte Tuleytula şeklinde ifade edilmiş. E, Batalyevs var bakın orada hemen Atlas Okyanusu civarında Lisbon tarafında Portekiz sınırında Batalyevs var. Batalyevs de e, meşhur bir filozofumuz var yine Endülüs'te. Batalyevsi diye İbni Batalyevsi. Onun memleketi o da e, Badajoz şeklinde şu anda İspanya'da bir şehrin e, adı. Evet. Yani Endülüs e, 711 yılında Müslüman coğrafyası haline geliyor. Çok erken bir tarih yani 8. yüzyıl Arkasından tabii çok uzun bir süre valilerce yönetiliyor. Arkasından da e, emirlik haline geliyor. Ve e, Endülüs Emevileri orada bir devlet halinde e, yaşamaya başlıyorlar. Endülüs Emevileri daha sonra halifelik merkezi de Kurtuba'ya taşınınca büyük, büyük devlet olarak yine o coğrafyada varlığını sürdürüyor. Ta ki 1492 yılına kadar. Yani hemen hemen 700 sene Müslümanlar o coğrafya Endülis'e hakim oluyorlar. Daha sonra tekrar İspanyollar e, ne yapıyor? Müslümanları oradan tamamen sürüp e, ele geçiriyorlar. E, ve bugünkü İspanya oluşuyor. Dolayısıyla e, bir anlamda çok erken bir tarihte, 8. yüzyılda e, Avrupa'da Müslümanların yaşadığını görmüş oluyoruz. Ve bu anlamda İbni Bahçe'de Avrupalı ilk filozoflardan, ilk Müslüman filozoflardan bir tanesi. Öyle düşünebilirsiniz yani. ilk Avrupalı Müslüman filozof. Evet, burada Endülüs ile ilgili bir takım bilgiler var. Tarık Bin Ziyad yine önemli. Onun zaten ismini vermiş şeye, kanala Cebeli Tarık olmuş. Yine 1. Abdurrahman 756'da Endülüsemevi Devleti ilan ediliyor. Onun önderliğinde. Ee, ve ne diyelim işte 756 yılına kadar, 711 ile 756 yılına kadar hemen hemen 45 sene valilik olarak kalmış ve valilerce yönetilmiş. 756 ve 929 arasında e, Endülüs Emevi Devleti'nin emirlik statüsündeki bir devlet olarak e, devam etmiş. 929 yılıyla 1031 arasında ise halifelik merkezi olmuştur. Bakın. Kurtuba merkezi, büyük bir halifelik devleti şeklinde kendisini gösteriyor. 1031'de 1090'a kadar mülükü tavafif, tavafif dediğimiz küçük devletler, prenslik, prenslikler dönemi. Yani 40-50 tane küçük prenslikler dönemi olmuş. Kuruluyor, yıkılıyor, kuruluyor, yıkılıyor. O şekilde 40-50 tane prenslik var 1031 ile 1090 arasında Endülüs coğrafyasında. 1090 ile 1147 arasında ise Yusuf bin Tafşin idaresindeki Murabıtlar Devleti dönemi var arkadaşlar. Zaten İbn-i ile İbn-i bu Murabıtlar ve sonrasında Muvahhitler döneminde yaşamış iki filozofumuz. 1147 ile 1229 arasında da Muvahhitler Devleti dönemi var. Yani Emevilerden sonra kurulmuş devletler bunlar. 1238-1492 arasında ise Gırnata-Beni Ahmer emirliği, yani Nasriler dönemi var. Bu da İbni Haldun'un yaşadığı döneme tekabül ediyor. İbn Haldun da Beni Ahmer kalesinde o emirliğe ait kalede belli bir müddet zaman geçirmişti hatırlayacak olursanız. Ve yine 1492'de Müslümanların İspanyollara mağlup olduğunu ve hakimiyetlerinin bu coğrafyada sona erdiğini ve tamamen varlıklarını oradan yani süreç içerisinde kaybettiklerini biliyoruz. Aynı dönemlerde İstanbul'un fethedildiğini Osmanlılar tarafından ve yani Osmanlı'nın büyüdüğünü biliyoruz. Ama işte ne hikmetse o dönemde bazı problemler nedeniyle Osmanlı ne yapamıyor bu Endülüs Emevi Devleti'ne, Yardım edemiyor yani İspanyollara karşı belki yardım edilebilse orada o varlık devam edebilirdi. Ama o kaderin bir cilvesi olarak maalesef Müslümanlar oradan sürülüyor. En azından Osmanlı onlara ev sahipliği yapıyor, sığınak oluyor öyle diyelim. E, bu aslında büyük bir süre yani 700 sene e, çok uzun bir süre Müslümanlar Avrupa'da kalmışlar arkadaşlar. Şimdi Endülüs'te felsefe ve ilk filozof İbn-i Barcih başlığına bakalım. Ee, Endülüs, Emevi emiri, ikinci hakem. Yani 10. yüzyılda yaşamış ikinci hakem. Bilimlere e, olan özel ilgisi sayesinde ne yapıyor? Endülüs'e bir takım felsefi faaliyetlerin, işte kitapların e, taşınması, alimlerin getirtilmesi gibi e, e, böyle ilmi, entelektüel hareketliliğe sebep oluyor ikinci hakem ve böylece bir entelektüel hareketlilik oluşmuş oluyor Endülüs'te. Çünkü Endülüs biliyorsunuz İslam coğrafyasının meşrik dediğimiz batı pardon meşrik doğu doğusu oluyor. Magrip dediğimiz batısını ifade ediyor. O yüzden önce bütün ilimler doğuda iken yani Farabi, İbn Sina e, Kindi gibi filozoflar çok erken zamanlarda, işte 9. yüzyılda, 10. yüzyılda e, ne yapıyorlar? Mağrip'te, Bağdat e, coğrafyasında, e, Bağdat merkezli bir entelektüel faaliyeti başlatmış oluyorlar. Endülüs Emevilerinin olduğu dönem, tabii 11. yüzyılda daha çok ilimle, e, felsefeyle tanışmaya başlıyor. Ve bu 12. 13. hatta işte i̇bn Haldun'u da sayarsak 14. yüzyıla kadar böyle devam ediyor. Dolayısıyla doğuda zaten hani başlamış olan ve çok artmış, büyümüş olan, zirveye ulaşmış olan bir felsefi faaliyetin batıya yani Endülüs coğrafyasına taşınması 200 yılı buluyor. İşte buna ikinci hakem. Emevi emiri ikinci hakem öncülük ediyor ve o dönemde yani onun yaşadığı 10. yüzyılda ve 11. yüzyılda daha sonrasında önemli isimler var bu ilmi hareketliliğin devamını sağlayan. Bunlardan bir tanesi Mesleme bin Ahmet el-Mecriti. El-Mecriti diye kısa da bilinir. Yine İbn Hazm, meşhur İbn Hazm mantıkla ilgili çalışmalarıyla da tanınıyor. Bunlar yine bu faaliyetlerin başlamasına sebep oluyorlar. Ama İbn Tufeyl'in bir değerlendirmesi var bu Endülüs'teki felsefi hareketliliğin nasıl başladı ve nasıl devam ettiği ile ilgili. O üç dönem üzerinden anlatıyor İbn Tufeyl. Önce işte matematik ilimlerden başladığını, daha sonra mantık ilimlerinin başladığını. İlerleyen yüzyılda metafizik ilimlere geçildiğini söylüyor İbn Tufel Endülüs'te. İşte bu metafizik ilimlere geçişte en önemli isim İbn Bajce İbn Tufel'e göre İbn Bajce ile beraber felsefe Endülüs'te başlamış oluyor. Dolayısıyla biz bu yüzden ne diyoruz? Endülüs'teki ilk Avrupalı Müslüman filozof İbn Bajce. İbnü Bacı İbnü Sair diye de biliniyor, böyle bir ismi de var. İbnü Sair arkadaşlar. Ee, batıda yani Batılılar Avempace olarak tanıyorlar İbnü Bacıyı. Avempace şeklinde tanıyorlar. Onu da hemen burada belirtelim. Ee, ne zaman dünyaya geliyor? 1077 yılında hani tahmini bir e, tarih olarak söyleniyor. Bu Saragoza'da, az önce bahsettiğimiz Zaragoza ya da Sarakusta diyeceğimiz e, yerde 1077 yılında dünyaya geliyor. Bu tam, tam anlamıyla 11. yüzyıla tekabül ediyor. Ee, <gülüyor> evet, bundan bahsetmiştim İbn-i Tüfeil'in e, Endülüs'teki felsefenin hareketliliğiyle ilgili görüşlerine. Evet. Yine bu Mesleme bin Ahmet el Mecriti'nin doğuya giderek yani Meşrik tarafına, Bağdat tarafına giderek i̇hvan Safa'ya ait e, risaleleri Endülüs'e getirdiği e, rivayet edilir. Ve bu risalelerle felsefi hareketliliğin Endülüs'te başladığı bilinir arkadaşlar. Buraya da dikkat edelim. Yine İbni Hazm'ın da e, Aristoteles'e ait mantık külliyatını okuyup şerh ettiği ve bu anlamda takrih li hududil mantık isimli eserini kaleme aldığını biliyoruz. Bu eserde Aristoteles'in bazı temel, temel esaslarına ciddi itirazlar yaptığı görülüyor. Bu da mantığın ne kadar o dönemde ilerlemiş olduğunu Endülüs'te gösteren bir kanıt olarak ileri sürülebilir. Evet İbni Bacci'nin şöyle hayatına kısaca bir bakalım. İlk gençlik yıllarını Zaragoza emirliğinde çeşitli e, ilimleri öğrenmekle geçiriyor. İlk gençlik yılları yani işte 10-15 e, yaş arası veya işte 20 yaşına kadarki dönem. E, ve e, bu Sarakusta emiri İbn Tvelfit diye bir kişi var. Onun vezirliğini yapıyor. Yani çok erken yaşta bir devlet görevi aldığını görüyoruz İbn-i Ve siyasetle hayatı hep siyasetle iç içe geçmiş bir isim. Bir filozof, aynı zamanda iyi bir bürokrat ve siyasetçi. Bunu bilelim. Yani sarayda geçen bir hayatı var İbn-i Bir hekim olduğunu biliyoruz. Bir tıp alimi, bir hekim olduğunu biliyoruz aynı zamanda. Daha sonra buradan ayrılıyor. Bu vezirliğini yaptığı emirin vefatı 1117. Onun vefatından sonra İşbiliye'ye e, göç ediyor. Orada tıp tahsil ediyor arkadaşlar. Bu olayın ardından İbn-i e, Fas'a geçip Murabıtlar Devleti'nde, o Murabıtlar'ın sarayında 20 yıl kadar e, ne yapıyor? Yahya bin Tafşin, şey, Taşfin Yahya bin Taşvin'in vezirliğini yapıyor. Yani yine sarayda vezirlik görevine devam ediyor. Aynı zamanda saray hekimliğinde de yaptığını biliyoruz. Ama çok acı bir şekilde İbni Bağatçı arkadaşlar yine bu saray entrikalarından kaynaklı olarak kendisini kıskandığı, kıskanan başka bir hekim tarafından Ebul Ula İbni Zur tarafından zehirlenerek bir suikaste Kurban gittiği biliniyor. Ölüm tarihi ise vefat tarihi 1139. Yani 12. yüzyılın hemen hemen ilk yarısını yaşayarak e, vefat eden bir isim. E, İbn-i e, onunla ilgili olarak, yani İbn-i ile ilgili olarak diyor ki e, aslında çok zeki, çok kıymetli bir e, filozof, çok zeki bir ilim adamı ama bu ne hikmetse kendisini siyasete verdiği için, bürokrasiye verdiği için maalesef bu ilimlerle yani mantık olsun, felsefe olsun, tabiat bilimleri olsun, astronomi olsun, tıp olsun çok fazla uğraşmadı. Ve o yüzden eksik bir şekilde yani aslında potansiyelini tamamlayamadan, ortaya çıkaramadan bu dünyadan göçüp gitti diyor İbni Bahçe ile ilgili olarak İbni Tüfek. Evet İbn Bajcen'in eserleri neler? Çok meşhur bir eseri var. Yani bizim için İbn Bajceyi İbn Bajce yapan e, Birrül Mütevahhid isimli eseri, e, felsefi eseri olarak zaten ön plana çıkıyor. Bir de tek bir nüshası olan Kitabur Nefs yani psikolojisi e, yine önemli eserlerinden bir tanesi. Ama bununla beraber e, fizik. E, yani Aristoteles'in fizikasına yaptığı şer, ondan sonra tıpla ilgili kaleme aldığı risaleler, botanikle ilgili, astronomiyle ilgili, zooloji, mantıkla ilgili şerhleri ve işte en önemlisi tabii ki tedbirül mütevahhid. Tedbirül mütevahhid demek yalnız kişinin ya da yalnız filozofun fiillerinin yönetimi, davranışlarının yönetimi demek ya da bir kişinin kendi ahlakını, kendi hayatını, kendisinin yönetmesi, özgür iradesiyle yönetmesi anlamına geliyor. Toplumun dışında, tek başına bu mütevahhit ifadesi toplum dışılığı ifade ediyor, tek başınalığı ifade ediyor. Tedbir de yönetim anlamına geliyor. Yani idare etmek, yönetmek. Yalnız kişinin kendi kendini yönetmesi, ahlakını, davranışlarını düzeltmesi veya yönetmesi nasıl olur, bunun keyfiyeti ile ilgili üç bölümden oluşan bir eser bu meşhur eseri. Ee, peki İbn Badıyeyi biz hangi felsefi gelenek içerisinde İslam felsefesinde değerlendiriyoruz? Tabii ki Aristoteles, tüm geleneğin takipçisi olarak görüyoruz. Yine e, Aristoteles'in hani mantık, fizik, metafizik e, olmak üzere felsefesinin temel alanlarını, disiplinlerini e, ne yapıyor? Takip ediyor. Yine Aristoteles'i çizgide takip ediyor. Ama e, yine Aristoteles e, ahlakını insanın mutluluğuyla alakalı olarak, hani ahlakın e, amacının, gayesinin mutluluk olduğunu ifade eden Aristoteles'çi Eodomanya, e, ahlakını benimseyip benimsiyor ama farklı bir e, yaklaşımla yeni bir hani yeni bir bakış açısıyla bunu ele alıyor. İşte İbn Bajce'yi özel kılan tarafı da bu. O, hani Farabiden ve Aristoteles'ten farklı olarak e, Farabiden ve Aristoteles'ten farklı olarak İbn Bajce acaba tedbirül mütevahidde mutlulukla ilgili ya da e, ahlakla ilgili neler söyledi farklı olarak bunları bu ayrımları bizim tespit etmemiz lazım. Ee, aslında yapmak istediğimiz şey de bu, bu dersle alakalı olarak. Ee, hemen şu kırmızıyla işaretlediğim yere bakalım, orası önemli. İbni Badce, insan mutluluğunu nihai hedef olarak gören Aristoteles'ci yaklaşımı benimsese de bu meseleye diğer filozoflardan farklı ve daha gerçekçi bir yaklaşım getirmiş ve insanın mutluluğunun ancak toplum içinde ve ideal devlette sağlanabileceği şeklindeki Platon-Aristoteles kaynaklı klasik İslam siyaset düşüncesi paradigmasına bu kabulü külliyen reddetmeksizin alternatif bir yaklaşım geliştirmiştir. Bu felsefi hedefin ancak insanın bilgi seviyesi ve dolayısıyla ahlaki olgunluğuna bağlı olduğu ana fikrini takip eden İbn Bahçe, insanın tabiatla ilgili bilgisinden başlayan bu sürecin ahlaki ve metafizik yetkinlik ile taçlanması gerektiğini ileri sürmektedir. Yani Platon gibi, Aristoteles gibi o da insanın bir zoon politikon, yani bir zorunlu sosyal varlık olduğunu kabul ediyor ama e, hani Farah de sonradan da söylediği gibi işte ancak mutluluğun bir toplum içerisinde mümkün olacağını söylüyor ama e, daha sonra diyor ki aslında mutluluğun temel şartı e, her ne kadar e, toplumla ilişkili olsa da bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü toplumlar genel itibariyle e, Erdemsizlerdir. Erdemli bir toplum ideal bir toplumdur ve hiçbir zaman realitede bu yoktur. Erdemsiz toplumda erdemli olmaya çalışmak bir meseledir. Ve dolayısıyla bu kişiler e, hem aileleri tarafından, hem yaşadıkları işte çevre tarafından, komşuları, akrabaları tarafından, hem içinde bulundukları toplum tarafından kınanırlar. Onların e, böyle tek başına e, erdemli yaşamasına müsaade etmezler. Neden? Çünkü insanlar kötüdür, erdemsizdir. Toplumun geneli, sıradan olan, e, toplumun vasat dediğimiz, o avam dediğimiz tabakası e, kötülüğe meyillidir. Dolayısıyla hiçbir zaman erdemli bir toplum bu anlamda mümkün olmayacağı için gerçekten erdemli bir hayatı, yaşamak isteyen ve bu uğurda e, idealine doğru ilerlemek isteyen kişi o toplumdan ayrışmalıdır. O toplumun dışına çıkmalıdır diyor İbn Bacce. İşte hani burada mütevahhid kelimesi bu kavram ortaya çıkıyor. Yani bir kişi tek başına ancak mutlu olabilir. Bunu toplumda evet prensipte Erdemli bir toplumda insanın mutlu olması gerekir, doğru. Farah abi'nin söylediği gibi ya da işte Platon'un, Aristoteles'in söylediği gibi bir kişi er, erdemli bir toplum içerisinde mutlu olabilir. Evet, ee, ama erdemli toplum mümkün değildir diyor realitede İbn-i Bahçe. Hal böyle olunca erdemsiz toplum e, realitede vardır. Ve burada mutlu olmanın yolu bu toplumdan uzaklaşmaktır. Bu toplumun dışına çıkmaktır. Marjinal bir e, tavır benimsemektir. O yüzden onlar için ayrıksı otlar e, anlamına gelen nevabit kelimesini kullanır e, İbni Bahçe. İşte bu nevabitler toplumdan e, uzaklaşan, toplumun dışında e, kendisini tutan, Toplumla hiçbir şekilde uyuşmayan, o insanlarla çoğu zaman hiçbir zaman e, öyle diyelim iletişim kurmak istemeyen, böyle bir anlamda fiziki olarak inzivaya çekilmiş, e, entelektüel olarak da e, ayrıksı ot gibi kendisini toplumun düşüncesinin dışında bir takım düşünceye düşüncelere e, kanalize etmiş, hakikatin peşinde olan kişiler bunlar. Ve i̇şte İbn-i göre bir kişi mutlu olmak istiyorsa mutlak surette nazari ilimlerin tamamını edinmesi gerekiyor. Nazari ilimleri edinmesi gerekiyor. Yani entelektüel anlamda zirveye ulaşması gerekiyor. Ancak bu kişi böyle yaparsa faal akılla iktisal kurabilir ve ve e, müstefat akıl seviyesine ulaşabilir. E, böylece kendisi bir anlamda cisimlikten ruhaniye ulaşmış olur ve bu bir anlamda onun için tanrısal bir e, özelliktir. E, bu tanrısal özelliği yakalayan kişi de gerçekten mutlu olan kişidir i̇bn Baci'ye göre. Ama bunun yolu o zaman nedir? Toplumun dışına çıkmakla e, ancak mümkündür. E, nevabit olmakla ancak mümkündür. Böyle bir görüşü var. O yüzden kitabının ismi nedir? Tedbirül Mütevahhid, yani toplumun dışındaki yalnız bireyin, filozofun, hakikat yolcusunun e, kendisini idaresi, e, tedbiri, kendi kendini yönetmesi şeklindeki bir e, ifadelendirmeyele kitabına, eserine başlık koymuş. Hocam. Evet. Ee, bu nevabit kavramı hocam de kullanıyor muydu? Evet, tabii Farabi'de de var nevabit kavramı. Farabi'de... Ama aynı de, aynı galiba diye hatırlıyor musun? Nasıl? Sanki nevabitten anlayışları aynı değildi. Aynı Gibi değil, mı? evet aynı değil. Farklı. Yani e, Farabi'de nevabit e, olumsuz bir ifade. E, onların dışlanması gerekiyor. Toplumun dışına atılması gerekiyor. Çünkü Farabi e, klasik Aristoteles ve özellikle de Platon e, siyaset düşüncesini taşıyor ve onlara göre nedir? İdeal bir devletin oluşması gerek, ideal bir toplumun oluşması gerek. İdeal toplum ise tıpkı tornadan çıkmış gibi bütün insanların aynı e, ahlaki özelliklere sahip olduğu, işte erdemleri taşıdığı ve insanların birlikte beraberce e, el ele tutuşup mutlu olarak yaşadığı bir toplum. Şimdi böyle bir toplumda e, erdemsiz kimdir? E, tabii ki Farabi'ye göre nevabitler. Yani ayrıksı otlar. Kendisini toplumun dışında, bu erdemliler topluluğunun dışında tutan e, farklı ses olanlar, farklı marjinal görüşü olanlar e, dolayısıyla bunlar nevabitler olumsuz bir e, değerlendirmeye tabi tutuluyor. Hatta onlarla ilgili e, ne bileyim ahlak-ı de mesela çok değişik e, şeyler var. Ahlak-ı ahlâide de ha, hakeza öyle. Yani bunların e, ya katledilmesi ya da sürülmesi gerektiği söylenir toplumun dışına. E, erdemli toplumun muhafaza edilmesi için. Yani o halkanın korunması için ayrıksı otların toplumuna sökülüp atılması gerekiyor. Yani böyle bir görüşme. Ama İbn-i nevabit olumlu bir anlam taşıyor. Bir insanın gerçekten mutlu olabilmesi için nevabit olması lazım. Yani ayrıksı olması lazım. Ayrıksı ot olması lazım. Çünkü e, burada ne var? E, şimdi Farabi'de de ideal toplum, yani Erdemliler e, toplumu Mümkündür ve hedef budur zaten. Ama e, İbn-i Baci'de bu mümkün değildir. Dolayısıyla realitede olmayan bir toplumdur. E, realitedeki toplum erdemsizler toplumudur. E, ve bir kişi gerçekten mutlu olmak istiyorsa bu toplumun dışında kalmalıdır. Yani nevabit olmalıdır. Birinde nevabit olmamalıdır, diğerinde nevabit olmalıdır görüşü var. Böyle bir farklılık var burada. Evet. Şimdi şöyle devam edelim. İbni Bahçeli'nin psikoloji görüşü biraz sonra karşımıza çıkacak. Ee, Aristoteles'i takip ediyor. Nefs görüşünde de hakeza öyle. Yani işte nefs nedir? Tabii organik cismin ilk yetkinliğidir. Aynı zamanda e, bedenin bir suretidir. Ee, İbni Bahçeli'de nefs bedenin bir suretidir. Yani bedeni, bedene hareketini veren Bedeni yöneten, e, bedenin içerisindeki bir özdür. E, bedenden e, ayrı mıdır, gayrı mıdır tartışmasına yine Aristoteles gibi ne diyor? Bedenle e, bitişik ama bedensel bir varlık değil, maddi bir varlık değil e, diyor nefsle alakalı olarak İbn-i Bahçe. Ve ona göre psikoloji e, bütün bilimlerin e, hani, temelidir diyor. Yani... Eğer diyor bir kişi işte bilim öğrenmek istiyorsa felsefe yapmak istiyorsa öncelikle psikolojiden başlaması lazım. Çünkü hani insanı bilmeyen, insanı tanımayan bir kişinin bilim yapması mümkün değildir diyor. Zaten onun genel felsefesi insan ve toplumla alakalı olduğu için bu da gayet normal ama psikolojiye hani ilmin nefsine çok değer veriyor, çok önem veriyor. Bütün ilimler arasında özel bir yer veriyor psikolojiye, bunu bilelim İbn-i ile ilgili olarak. Yani bütün bilimlerin yine psikolojiye dayanması gerektiğini söylüyor. Çünkü nefsin bilgisi olmadan diğer bilgilerin ilkelerini anlamak mümkün değildir İbn-i göre. Öncelikle nefsin bilgisine sahip olmak lazım, nefsi tanımak lazım. Aksi takdirde diğer bilgileri edinmemiz mümkün değildir diyor. O yüzden de Kitabın ı Nefs isimli bir eser kaleme almıştır İbn-i Epistemolojisiyle alakalı olarak neler söyleyebiliriz? İbn-i göre bilgi alanları temelde tabi imkan alanı ve ilahi imkan alanı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani insan bilgisini iki sınıflamada, iki kategoride ele alabiliriz diyor. Birincisi tabi imkan alanı. İkincisi ilahi imkan alanı. Bu tabii imkan alanı nedir? Ee, i̇nsanın duyu idrakleri, akli isteddalleri ve yani zihnen yaptığı soyutlamaları içine alan e, fizik alemle irtibatlı olarak edindiği e, bilgilenme alanı. E, dolayısıyla hani hem rasyonalitesini hem sensüelitesini e, kullanarak elde ettiği. Tüm bilgiler nereden elde ediliyor? Tabii imkan alanından elde ediliyor. Bu gayet normal. İlahi imkan alanı içinde ne diyor? Peygamberlere ulaşan vahilerdir bunlar diyor. Böyle bir ayrım yapıyor epistemolojisinde. Yine şöyle bir ifadesi de var Ibn Bajjani'nin. Yani her ne kadar tabii imkan alanında da olsa. Bir bilginin nihai anlamda son aşamada ilahi bir müdahaleyle insan zihnine girdiğini söylüyor. Yani Allah istemese insan kendi iradesiyle, kendi aklıyla o bilgiyi tam anlamıyla edinemez. Sizin çabanıza karşılık Allah'ın da yardımı vardır ve o yardımla beraber o bilgiyi elde edersiniz diyor. Bu zaten hani klasik İslam epistemolojisinde. E, biliyorsunuz faal akılla iktisal kurulmadığı takdirde, faal akıl sizin e, aklınıza ışık vermediği zaman, onu aydınlatmadığı zaman bilgileriniz e, harekete geçmiyor, potansiyeliniz harekete geçmiyor. Yani ilahi bir müdahale her zaman e, bir şart olarak koşuluyor e, klasik İslam ekistemolojisinde. İbn-i Baci de bunu böyle söylüyor. E, yani netice itibariyle faal akılla iktisalin olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla İbn-i zihnindeki, tasavvurundaki filozof, bilgi ve idrak mertebelerinde yükselip kendisine mutlak saadeti tattıracak olan faal akılla ittisal mertebesine ulaşmak için önce ne yapmalı? Önce duyu algılarının verilerinden başlamalı. Sonra üç nefis kuvveti, bunları da sırasıyla aslında anlatıyor biz Üç nefis kuvvetinden kastettiği şey, ortak duyu dediği el-hissül müşterek, yani beş duyudan gelen verilerin bir araya getirildiği güç. Böyle bir ortak duyu dediğimiz bir güç var insanda İbni göre Bu İbni Sina'da da var zaten. ikinci olarak hayal gücü. E, muhayyile gücü dediğimiz ve üçüncüsü de hatırlama gücü. Yani üç nefis kuvveti ismiyle isimlendirdiği bu kuvvetle devam ediyor filozof. E, bunları kullanıyor. Ve daha sonra faal akılla ittisal kurup hani soyutlamalar yapıyor. Bir takım soyutlamalar yapıyor. Tümelleri elde ediyor. Soyutlama yapmak demek arkadaşlar tümelleri elde etmek. Yani tikerlerden tümellere e, Ulaşmak, tümelleri elde etmek ya da e, öncelikle o dönemde tabii mantık tümden gelimsel olduğu için e, tümelleri inşa edip tikelleri onların sayesinde anlamak diyelim daha doğru bir ifade olur. E, böylece ne yapmış oluyor? Bu soyutlamalarla beraber faal akılda iktisal kurmuş oluyor e, ve müstefat akıl seviyesine ulaşmış oluyor filozof. Bu ona bir tür manevi bir yükseliş kazandırıyor ve böylece de ilahi bir seviyeye ulaşmış oluyor filozof. İşte mutluluk tam da bu anlama geliyor. İbn-i bir kişi bütün bu nazari ilimler seviyesinden geçince ancak mutlu olabilir ve ne olabilir? Ondan sonra işte erdemli olabilir yani. Bu anlamda ne yapıyor İbn-i 3 Üç akli derece tespit ediyor tüm insanlar için. Yani insanları da bu bağlamda bir kategoriye tabi tutuyor. Buna göre birinci sırada cumhur dediği sıradan insanlar mertebesi var. Bunlar ne yapıyorlar? Sadece hani insani bilgi mertebesinin en alt basamağında kalıyorlar. Bu tabii mertebe dediği e, basamakta kalıyor bu insanlar. E, bu, burada aklın objesi olan şeyin ancak maddi suretleri aracılığıyla onlardan, onlarla ve onlar için bilinebilir olduğunu bulunuyor. Yani sadece maddi suretlere, zahirine bakarak e, bir takım varlıkların bilgisini elde edebilen, zahiri olmadan, e, soyutlama yapamadan, yani yapmadan... E, daha doğrusu soyutlama yapmayarak sadece temel zahiri seviyede kalıp takım bilgileri elde edenlere cumhur diyor, sıradan insanlar mertebesi ya da tabi mertebede olanlar diyor. İkincisi Nuzar isim ismiyle isimlendiriliyor. Bunlar ise tabi ve matematik bilimlerle uğraşan, ruhani suretleri cisimlerin idrakları olarak değil de kendinde varlığı olan akledilirler olarak idrak eden alimlerdir. Yani bunlar seviye olarak artık cismin e, idrakiyle değil de cismin arkasındaki özünü, akledilirini, makulatını gören, tümeli kavrayabilen kişiler, bir anlamda bilim adamları, alimler olarak ifade edilen kısım. Nuzar, e, hani nazariyattan geliyor. Üçüncü sıradakiler ise suada, suada bunlar da mutlu insanlar e, kategorisi. Bunlar filozoflar. Evet bunlar filozoflar çünkü hem e, Cumhur'dan üstünler hem Nuzlar'dan üstünler. E, bunlar artık metafizik akledilirleri de e, kavramış ve ahlakende, ilmende ilmen de e, bir mertebeye ulaşmış kişiler, dolayısıyla idraklerinin tüm seviyelerini kullanmış kişiler olduğu için her türlü mahiyeti kavramış, hem fiziki hem metafiziki mahiyetleri tam anlamıyla kavramış kişiler olduklarından bunlara da Suada diyor İbni Bacce. Evet arkadaşlar, epistemolojisi bu, bu kadar. Daha sonra biz tedbir mütevahhidi aslında daha ayrıntılı olarak işlememiz lazım ama ben yani zamanımız kısıtlı olduğu için şimdi size soru sorma imkanı tanıyayım. Sadece bu bağlamda konuşalım ya da İbni Baçeyi tamamen konuşabiliriz kalan 13 dakikalık süremizde. Buyurun arkadaşlar. Altı kişi, beş kişi var katılımcı olarak. Evet. Sümeira burada mı? Sümeira yok gibi. Hocam, ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Hocam, İbn-i bu nevabit konusunda bir görüş bildiriyor mu yoksa onunla öyle bir görüş yok mu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Var, var. Yani bu nevabit konusu ee, şöyle söyleyelim. Zaten hani ahlak ve siyaset felsefesi olduğu için e, bu mesele ahlak ve siyaset felsefesinin ele alındığı bütün eserlerde var. Arabiden başlamak üzere. Daha sonra İbn Miskevet var, Tusi de var. Ee, daha sonra kimde var diyelim? Devani'de var mı? Tam emin değilim. Devani'de olmayabilir. Yani Tusiye kadar bu ifade var ve İbn-i var tabii ki. E, ama burada asıl İbn-i farklı kılan nedir? Nevabiti olumlaması farklı kılıyor. Yani bir siyaset felsefesi ya da bir ahlak felsefesi vurgularken e, bireylerin tek tek hakikate gidebileceklerini söylüyor. Bu çok önemli. Farabi ve ondan sonrakiler toplumsal bir hakikat arayışını yani toplum olarak bir erdem ve hakikat arayışı olabileceğini söylerlerken İbnü bence buna itiraz ediyor. Diyor ki yani öyle hakikati hep beraber gidemeyiz. hakikati herkes tek tek gidecek. Herkesin çünkü farklı bir anlama kabiliyeti var, kavrama kabiliyeti var, nefsi özellikleri var. Ve toplum da zaten öyle beraber yürünebilecek bir mekanizma değil. Çünkü bu toplum erdemlerden uzak, insanların hani vasat olduğu, işte bu cumhur dediği seviyede olduğu bir mekanizma. Dolayısıyla gerçek anlamda bilmek isteyen, gerçek anlamda ahlaki bir seviye yakalamak isteyen, gerçek anlamda mutlu olmak isteyen kişilerin hakikate ulaşması lazım. Ve bu da ancak kendi e, mücadeleleriyle, kendi gayretleriyle olabilir diyor. E, ve ayrıksı olmayı, nevabit olmayı bu anlamda övüyor. İnzivaya çekilmeyi övüyor. Böyle olduğu takdirde insan ancak hakikate ulaşabilir diyor. E, temelinde de bu nazari ilimleri, ne, yap ne yapıyor işte nazari ilimler olacak seviye olarak insan bu nazari ilimleri edindiği zaman ancak e, kendi davranışlarını yönetmeye başlayacak. Yani bu tedbir kavramı e, yönetimle alakalıydı hatırlayacak olursanız. Yönetim demekti zaten. E, belli bir düzene sokmak. Yani fiillerini kişinin belli bir düzene sokması anlamına geliyor tedbir. E, kitabının başında zaten önce tedbir kavramını açıklıyor. Daha sonra işte bu e, ikinci bölümde hangi fiilleri irdeleyeceğinden bahsediyor. Üçüncü bölümde ise en yüce hedef olan mutluluğa insanı götüren fiillerin mahiyetiyle alakalı bir takım değerlendirmeler yapıyor. Bunu tabi yaparken başta işte nefis konusundan giriyor. Yani nefsin güçlerinden kuvve-i kadabiye, kuvve-i şeheviye, kuvve-i nutkiye, nutuk gücünün her şeye hakim olması gerektiğini söylüyor. Öfke ve işte bu şehvet gücünün insanı hayvanlara yaklaştırdığını söylüyor. İnsanın insani bir nefis suretinde kalabilmesi için işte bu nutuk gücünün, akıl gücünün sürekli faal olması gerektiğinden bahsediyor. Yani özgür bir şekilde kendi fiiline karar verebilen, reddedebilen yani şehvetini ve öfkesini reddedebilen bir varlık olduğu zaman, ancak kişinin bu nazarı ilimleri yakalama, onlarda ilerleme hasletine kavuşabileceğinden bahsediyor. Dolayısıyla bu fiillerle alakalı bir tedbir yani yönetim, insan kişi, yalnız kişi, yalnız hakikat yolcusu kendi kendini, kendi fiillerini nasıl yönetebilir? Bunun derdini orada, bu bunu mesele ediniyor yani İbn Farce, bunu anlatmaya çalışıyor. Ee, dolayısıyla önce nefisten hareket ediyor, nefsin güçlerinden hareket ediyor. Daha sonra bunları bir takım şeylere benzetiyor mesela ne diyeyim yani işte beden bedendeki işte hastalıklardan yola çıkarak gıdalardan yola çıkarak bir takım benzetmeler yapıyor yapıyor. Yine insanın arzu arzularına yönelik işte eylemlerini insanı e, hayal gücü e, ile irtibatlandırıyor ve diyor ki yani insan işte arzularını hayal eder, bu hayal bir fantazi dünyası oluşturur onda ve bu arzularına yöneldiği takdirde hayvani bir iştiyakla yönelir. Ama eğer orada işte nutuk gücü, akıl gücü devreye girerse, bu yönelmenin önünü keserse, bu hayvani arzunun önünü keserse ne yapıyor? Doğru bir eylemde bulunmuş olur diyor. Buna bir insani fiil statüsü kazandırmış oluyor. Buna reddetiş anlamında e, hani e, tenakuz diyor. Yani e, nuzuhi fiillerle yani arzusuna dayalı fiillerle insanın tenakuz etmesi, zıtlaşmasını bir insani fiil olarak tespit ediyor. Bu hani tasavvuftaki e, takvaya tekabül ed ediyor. Ondaki şey, bu tenakuz ifadesi Yine e, yani işte ne diyelim insanın hani ak, akıl tarafından yönlendirilen e, her fiil ona göre e, insani fiildir. Hani onun dışında arzularla ya da içgüdülerle ha, hareket ettiği zaman hayvani bir fiil yapmış oluyor. E, sadece hani kişinin kendisiyle alakalı fiillerini değil bir anlamda ikinci bir statüde, yani ailesiyle alakalı olan, eviyle alakalı olan fiillerinden söz ediyor. Buna biz ne diyorduk? Tedbirül menzil, yani ev yönetimi diyorduk, ev idaresi diyorduk. Ev idaresinin ne için yapıldığını, işte serveti korumak için hangi hasletlere sahip olmak gerektiğini, kanaatkarlıktan bahsediyor. Ondan sonra hırslı olmamaktan, tamahkar olmamaktan bahsediyor, cömertlikten bahsediyor. Yani ev idaresi de ailenin, evin bir anlamda ekonomisini muhafaza eden bir ahlaki statüyü ifade ediyor. Bunun bir üstünde de ne var? Yani işte siyaset kurumu var. Siyaset kurumu var. Orada da bütün ülkenin, devletin yönetimiyle alakalı meseleler var. Buraya çok girmiyor İbnancı. Çünkü zaten ideal devlet meselesini Farabi abi çokça tüketmiş olduğu için o daha çok alt seviyede yani kişinin ahlakıyla, ferdin ahlakıyla ilgili bir takım görüşler ortaya koymaya gayret ediyor. Bunu da Tedbir-ül Mütevahhid eserinde, zaten eserin isminden de anlaşılacağı üzere yalnız hakikat yolcusunun, toplum dışında kalmış bir hakikat yolcusunun hangi davranışlara sahip olması gerektiğini anlatıyor. Bunu anlatırken de temelde nazari ilimlerden başlıyor. Tek tek duyu algılarından önce daha sonra işte akli istidirlerden arkasından işte bu üç nefis kuvveti dediğimiz e, hissi müşterek hayal gücü ve hatırlama gücünü kullanarak soyutlamalar yapması gerektiğini, bu soyutlamalarla işte faal akılda iktisal kuracağını, bu iktisal sayesinde müstefat akıl seviyesine çıkacağını, bu, bunun onda bir ruhani yücelik e, oluşturacağını ve arkasından işte hem erdemlerin tamamına böyle bu anlamda sahip olmuş olacağını, su ada seviyesinde mutlu e, filozoflar seviyesine çıkacağını söylüyor. E, bunu da ancak işte ayrıksı bir ot olarak, yani düşünceye hevesli, düşünmeye hevesli, araştırmaya hevesli birisi olarak e, başarabileceğini söylüyor e, İbn Bacce. E, onun tespitlerinden önemli bir tanesi de şu arkadaşlar, yani kişi. E, Öyle bütün insanlar düşünmeye falan hevesli değillerdir. Hevesli olan kimdir? Yani ancak böyle ayrıksı olanlardır. Yani. Düşünmeye hevesli olanlar. Dolayısıyla böyle düşünmek her babayiğidin harcı değil, herkesin de istediği bir şey değil. Ancak bu şekildeki ayrıksı ot dediğimiz nevabitlerin başardığı cesaret ettiği bir şey. Süreç süreç boyunca bunların mutlu olmadığını ama avamın, cumhurun süreç boyunca mutlu olduğunu çünkü hani e, nefsani arzular insani akli olmadığı için hayvanlar gibi işte bitkiler gibi bilinçsiz bir şekilde insanları mutlu eder diyor. Ama o çok basit bir mutluluktur, o çok kıymetsiz bir mutluluktur. Nevabitlerin düşünme yoluyla, akıl yoluyla, hakikat yolculuğu her ne kadar çileli olsa da, toplum dışına itilmiş olsalar da, ne bileyim sürülmüş olsalar da, bunların nihayetinde elde ettikleri mutluluk çok değerlidir, çok kıymetlidir. Gerçek anlamda mutlu da onlardır diyor. Evet arkadaşlar. Sorunuz yoksa burada bitirelim. Zamanımız tükendi. Haftaya Hı, kaldığımız yerden yine devam ederiz inşallah. Olur mu? Tamam hocam. Tamam. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Haftaya, de, e, aslında yapalım. çok sorumuz var. Bu arada çok Hı. sorumuz var ama vakit herhalde bir de ben evet, geç geldim. Hani yani 22.30'da bitirelim dediler bize. Bir sonraki program var. Şu anda iki dakika var. Biz tamam, sorularımızı hocam. yine konuşuruz yani. Biz birlikteyiz. Aynen, Tamam hocam. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ama hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Görüşürüz.